Süni ruh ne roze kurban ne becjenat pi roze Mal bare, böre, böre, kurban kıl ne kuştur. Bana göre yarmıyor hanım, istedim sen olaydın. Bana göre yarmıyor hanım, istedim sen.